Evet merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Mimoza Bilişim'in web tasarım hizmeti alanında sunduğu imkanlardan bahsedeceğim. Şimdi biz Mimoza Bilişim olarak geniş bir ekip oluşturabiliyoruz çoğu zaman ve sizin için en güzel web tasarım hizmetini sunuyoruz. Evet hemen özelliklerimizi anlatmaya başlarsam <gülüyor> birinci olarak Lisanslı Envato Elements temaları kullanıyoruz tüm e, sitelerimizde. Biz buna bir yıllık, bir yıl boyunca üye olduk ve e, yüklü bir para da ödedik ve e, tüm e, sitelerimiz e, lisanslı temalar ile kurulmakta. Özel ihtiyaçları göre e, farklı e, temalarda sağlayabilmekteyiz. Evet. İkinci olarak lisanslı eklentiler kullanıyoruz arkadaşlar. Hiçbir zaman açık kaynak kodlu veyahut crackli ve benzeri eklenti kullanmıyoruz. Şimdi tema dediğimiz şablon oluyor arkadaşlar. Eklenti dediğimizde web sitemize özellik sağlayan araçlara da biz eklentiler diyoruz. Peki. Yani bizim kod yazmamızı gerektirmiyor fakat özellik sağlıyor böylece. Daha işimizi kolaylaştırıyor. Evet, üçüncü olarak arkadaşlar lisanslı görseller kullanıyoruz. Yine Emoto Elements 2020 sitelerinden lisanslı görsellerimizi kullanıyoruz. Bununla beraber kullandığımız tüm uygulamalar lisanslıdır. Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, işte Adobe InDesign, Premier Rush, Premier Pro ve benzeri tüm bu uygulamalarımızı lisanslı olarak kullanıyoruz. Ben asla öğretmen kökenli olduğum için bilişim teknolojileri ve İngilizce öğretmeniyim. Ben e, uygun ücreti kullanabiliyorum o yüzden e, çok fazla zorlanıyor. Çünkü öğretmenlere ve öğrencilere e, 4'te 1 fiyatında e, kullan, kullanmasına aylık ücretlendirmede e, Adobe firması buna izin vermekte. Peki. Evet arkadaşlar sonra tüm SEO araçlarımız tüm SEO araçlarını kullanıyoruz. Tabii SEO araçları çok pahalılar. O yüzden biz bunları ortak kullanım şeklinde kullanıyoruz. Ortak bir bilgisayardan kullanıyoruz diğer web masterlarla. <gülüyor> Ve arkadaşlar teknolojiyi sürekli takip ediyoruz. Bu bağlamda kitaplar okuyoruz, e-kitaplar okuyoruz, kurslara katılıyoruz. Online veyahut e Evet, online ve normal şartlardaki kurslara katılıp ve teknolojiyi sürekli takip ediyoruz. Peki, bir yıl boyunca, boyunca ücretsiz olarak güncellemelerinizi alıyoruz mutlaka sitelerinizi. Ve arkadaşlar, bir yıl boyunca ücretsiz site yedeklerinizi de mutlaka alıyoruz. Peki, bir yıl boyunca diyoruz, bir yıl sonra ne oluyor arkadaşlar? host hizmetinizi bizden almaya devam etmek isterseniz bir yıl sonra host ücreti olarak 100 TL alıyoruz sizden. Eğer ki e, güncellemelerinizi yani yazılım güncellemelerinizi ve yedeklerinizi bizim size öğrettiğimiz şekilde siz kendiniz yaparsanız 100 TL ödemeniz yeterli. Eğer ki bizim yapmamızı isterseniz bir yıl daha boyunca, bir yıl boyunca daha yapmamız için güncellemeler ve site yedekleriniz için Sizden toplamda bir yıl boyunca, bir yıl için 250 TL alıyoruz. Ve eğer ki ben sitemi tamamen kendi host, kendi host alıp orada barındıracağım derseniz, bu sefer bize hiçbir ödeme yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Bu şekilde web tasarım hizmeti sürecimiz, e tabii ki sadece bun, bunlar değil, bunlar bizim ekstra özelliklerimiz. Bunlar bizim mimosa girişim, e, serbest çalışan web geliştiriciler ekibinin özellikleri ve e, zannediyoruz ki e, çoğu hemen hemen hemen hemen e, Türkiye genelindeki e, hiçbir e, serbest geliştirici, geliştiren web tasarım firması e, bu tip özelliklere sahip olmadığını düşünüyoruz. Hatta e, şunu söyleyebiliriz. Ee, bazı firmalarda bile bu özellikler olmayabilir. Biz bunu şundan çıkarıyoruz. Şu anda e, Türkiye'deki e, ilk 20 web tasarım firması arasında olduğumuzu söylüyoruz. Neden? Çünkü web tasarım sorgusunda ilk 13, yani 13, 15, 19 e, sıralardayız şu anda. Ve e, bu demek ki gösteriyor ki biz web tasarımda Ülkemizin, Türkiye'nin ilk 20 e, geliştiricileri, tasarımcıları arasındayız arkadaşlar. Ve e, biz yaptığımız her web sitesinin SEO yani arama motor optimizasyonunu da yaptığımız için sizlere e, en iyi hizmeti sunduğumuzu, sunduğumuza kesinlikle inanmaktayız arkadaşlar. Peki e, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet e, teşekkürler arkadaşlar.